Selam arkadaşlar. Alperen diye bir arkadaşımız Kaferacer kask giyim tavsiyesi istedi. Ben de ona uygun birkaç tane bir şey çıkarttım. Şimdi bunları tanıtalım. İlk önce bir tane full face kask önereceğim. GT tanıtımını görmüşsünüzdür zaten. Shoei'nin bir ürünü. Ne gibi özellikleri var? Gerçekten iyi bir kask. Parası da iyi. Havalandırma kanalları var. Rahat bakış açısı var. Camı kademeli olarak açılıp kapanıyor, hava kanalı var ön tarafında, üst tarafında, bunlar elle idare ediliyor, arka tarafındaki de elle idare ediliyor, açılıp ve kapanıyor, buradan hava çıkışı yapıyor. Bu güneş vizörlü bir kask, güneş vizörünü hemen şuradan açıp kapatabiliyorsunuz, dediğim gibi geniş bir var, gözlükle giyilebiliyor. Mikrometrik 2 olan demir bir bağlantıya sahip. iç petleri gayet güzel ve kaza sonrasında şuradan çıkartabileceğiniz ile beraber kafanızdan çıkartabileceğiniz şurada iki tane kırmızı bantı bulunuyor. Bu bantlardan çektiğiniz zaman içindeki petlerle beraber kafanız çıkıyor. Kastan kurtulmuş oluyor. Bunun detayına gelecek olursak bu 1415-1450 gram civarında bir kask. Bu ilk kask önerimdi. Bir de açık bir kask istemişsin. Açık bir kask derken de hani yarım bir kask. Aslında maskeli yarım kaslardan bir tanesi. Shark'ın bu kaskı gerçekten hoşuma giden kaslardan bir tanesi. Bu kask neden hoşuma gidiyor? Dark Evoque diye geçiyor. Bu kask hani gerçekten hani, kafe racerler için yapılmış gibi duruyor. Aslında hani cruiser ve e, ne denir, chopper kullanıcıları da bunu tercih ediyor. Ön tarafında hava kanalı var. E, Maskesi zaten hani e, çıkabiliyor şöyle, arkaya doğru hemen katlayabiliyorsunuz. Ve hani üst havalandırma kanalı var. Arka Yani hava alabilen bir kask olduğu için arka hava çıkış kanalı zaten yapmamışlar. Üst hava kanalı, elle idare ediliyor, şöyle açılıp kapanıyor. Ee, hani çok büyük bir özelliği yok ama mikrometrik bağlantısı var. İç taraf hani şu şekilde yapılmış. Ee, i̇ç petleri gayet rahat. Ee, Fiyatı uygun sayılabilecek kaslardan bir tanesi. şu iyi veya bunu seçebilirsin. Ama ben hani iyice yarım bir kask almak istiyorum dersen. Öyle dersen. LS2'nin, e, bunun adı OF 586'dı. OF 586'sını alabilirsin. Tamamen yarım bir kask. E, hani Kaferacer için olur mu? Yani tercihe bağlı aslında. Hani olur da olmayabilir de. Yani yarım kask alanlar var, sevenler var, açılan kask sevenler var. E, onun içinde FF e, LS2 serisinden bir tane seçilebilir. Onların linklerini paylaşacağım zaten. Bu da alınabilir. Hani çok büyük özelliği olan bir kas değil. Sadece camı gerçekten büyük ve hani neredeyse işte çene boyutuna kadar kapatıyor. Biraz daha boşluk kalıyor. O uygun fiyatlı tabii. Hani bu üç örnek olabilir. Ama bunu en son düşün. Bence Drak Şarkın Şarkı, Drak Evoku ev çok daha iyi bir kas, daha iyi bir seçenek. Burada yer kalmadığı için onu çıkarttım, oraya koydum. Ee, i̇ki tane eldiven önereceğim ama ilk önce mont önerisi yapacağım. Şöyle yapayım, işte Venom'un e, bu montu var. E, bu, Cordura diye geçiyor. Bunlar yeni geldi aslında, o yüzden adına tekrar emin olmak için baktım. E, ne gibi bir özelliği var? E, i̇çinde bir tane yeleği var. Ha, bu yeleği istersen çıkartabiliyorsun, sadece yelek olarak kullanabiliyorsun. O yüzden yani bunu tercih edebilirsin fileli bir yapısı var. çıt çıtçıtı var, fermuarı var. O fileli o işte iç tarafındaki yelek istersen çıkabiliyor. Tamamen yazlık olabiliyor. O yüzden de tercih edilen montlardan bir tanesi tekrar bel bantları var, kol bantları var. Bunlarla koluna göre sıkıştırabiliyorsun. Kolunda hem cırt cırt pardon, hem çıtçıtı var hem de fermuar var. bu kısımda da Şöyle bir çıçtı daha var, yani boyunda bir çıt daha var. Tabi ki hani omuz ve dirsek korumaları var ve sırt koruması var, sırtından da nefes alabiliyor. Ondan sonra bir belinden daha rahat olabilmesi için, şurasında körük mekanizması yapmışlar. Bu da alınabilecek montlardan, uygun fiyatta alınabilecek montlardan bir tanesi. Bir de yine Venom'un bir tane montu var. Bu montu da daha önceden tanıtmıştım galiba. Bunun da adı Spin Black diye geçiyor. Venom'un bir montu. Bunun da içinde bir tane astarı var. Bu astarı çıkartabiliyorsun yine tabii ki arkasında, sırt bölümünde, omzunda ve kollarında korumaları var. Tekrar kolunun hemen üstünde körük mekanizması var. E, şuralarında körük mekanizması var, rahat eğilip kalkabilmen için, rahat inebilmen için. E, arkası file doku, e, belinde şöyle çırtçırtı var. E, şurasında çırt cırtı var ve boyunda çırt var. E, yan cepleri var, dediğim gibi astarı çıkabiliyor. İstersen e, farklı bir koruma alıp sırtına koyabilirsin, biraz daha dayanıklı bir koruma, level 2 bir koruma alabilirsin. Arkasında çok yumuşak bir koruma koymuşlar. Bunu değiştirebilirsin istiyorsan. Şöyle koyalım. Bunu da koyduk, bunu da tanıttık. Ben bunların altına, ben bunların altına teş 90 pantolon öneriyorum çünkü hem yazlık ve baharlık, hem de hani full korumalı bir mont şey pantolon ee, o pantolonu da daha önceden zaten tanıtmıştım linkini aşağıya ekleyeceğim ee, iki tane eldiven ekliyorum ee, ekliyorum diyorum işte daha tavsiyem var ee, bu bir tanesi MC 58 olması lazım psikoponun yazlık bir eldiveni bu yazlık eldiven gerçekten güzel bir eldiven çünkü hani eklem yeri korumaları var İşte yumruk korumaları var ama içinde e iş iç tarafında hafif yumuşak bir bilek tarafında hafif yumuşak bir koruması var bir cırt kapanıyor düşük bilekli bir eldiven baş parmaklarında baş parmaklarının dışında ince korumalara sahip ve telefon hassasiyeti için özel yapılmış bir eldiven bunu alabilirsin ikinci modelde şu Venom VNP582 diye geçiyor bunun Bilek koruması biraz daha iyi. Bu daha fazla koruma içeriyor diye denebilir ama eklem yerlerinde mesela bunun parmak eklem yerlerinde koruması yok. Ama yazlık, şık kullanılabilir bir eldiven arıyorsan bu olabilir. Şu hem içinde hem bilek tarafında hem yumruk tarafında bir sürü korumaya sahip. Yine düşük bilekli ve cırt şekilde yapılmış. Bunu alabilirsin. Benim benim Önerilerim bunlar. E, hemen altına ne alabilirim diye düşünüyorsan e, Rockwell'in e, Look VP'sini alabilirsin. Rockwell'in diğer yazlık e, botlarını alabilirsin. Onlardan kullanabilirsin. E, önerilerim şimdilik bunlar. E, sen ne için istemiştin? Bir dakika. Ha, Cafe Racer. Kas giyim, Bot şu bu falan tavsiyesi için. Bir öncesinde e, beden tablosu yayınladım. O videoyu da seyredin. Hani ölçüleri oradan bakıp Bizim sistemimize girdiğiniz zaman beden tablosu linkine tıkladığınız zaman oradan doğrudan seçip sepete ekleyip alabilirsiniz üç iş gününde sizde olur hepinize iyi uçuşlar.